Ahmet Süleymanoğlu, Türkiye 1990 yılında gelmiştim. Kendim, asıl memleketim Makedonya, Arnavut'um. İlk önce Kapay Çarşı'da esnaflık yaptım, ardından Laleli piyasasında esnaflık yaptım 11 yıl. Emlak işinde 10 yıla yakın emlak işindeyim. Daha doğrusu son 7 yıldır hep emlak ama son 3 yıl yakın. Yatırım üzerinde daha çok yatırımlara yönelik Emlak ile birlikte yapılmış olduğu yeni projelerden, oradan e, lansman öncesi veya lansman sonrası alınan daireleri e, yatırımcılara buluşturmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda her birliğiyle e, kazanmaya çalışıyoruz. E, hedefimiz biraz daha büyük. Hatta e, son dönemde bir şubeleşme yoluna girdik. İşte Kayaşehir ilk açtığımız şube, 2. Bağdat Caddesi'ne açtık. en son Başakşehiri açtık dei başçeşehir'de Hadımköy'de işte Hoşderede orada da emlak konutun 40 bine yakın bir konut inşa etmesi vardır. Güvenimiz şimdiye kadar sarsmadık inşallah da bundan sonra da sarsmayacağız. Normalinde aslında hani bu iş ortaklaşa hani imece usuru gibi bir ortaklaşma bir olayı oluyor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 payı ne düştüyse kendi hissesinde onu almış oluyor. Allah'ın da memnun ve satan da sürekli bir kazanç oluşuyor. Ve yatırımcılar başlıyor 50 bin liradan kısa sürede 100 bin, 200 bin, 300 bine kadar sermayeleri oluşuyor. O sermaye tekrar bir daha başka bir yere oluşuyor. Böylece bir fon oluşmuş oluyor. Hedefimiz de SPK'lı olma yolundayız. İnşallah yakında da SPK'lı lisansı da alırsak o da devletin güvence altında olmuş oluyor. Danışmanlar hepsi yaklaşık 25 kişiyiz. E, hepsinde de e, deneyimli elemanlar. Normalde genelde emlak sektöründe SSK veya fatura kesme olayı yoktur. bir Genelde öyle oluyor. Bizde her şey resmi, kanunen yapılıyor. E, hedefimiz büyük olduğu için e, bunu ödün vermiyoruz bu konuda. Onun için ilerliyor. Kendi çevremizde daha çok iş yaptığımız bir döneme denk geldiğimiz için. Bu sektörde de normalinde yani belki hani gücü nereden geldi veya nasıl oldu diye sorulduğunda bizim yurt dışında ortaklarımız var. İki ayrı firma üzerine kurulmuş iki ortaklığı var. Bir trust trading, güvenilir ticaret anlamına bir de adım 34 yani Atım, adım 34 anlamı da yani adım 34 gayrimenkul yani ben bu işi adım gibi yaparım tarzına benim adım gayrimenkul anlamına diye koyduk elhamdülillah o gün bugün de iyi işliyor o sermayede yurt dışından geldiği için e, devlete de katkıda da bulunmuş oluyoruz emlak konut aynı zamanda bizim hakkımızda bilgileri var sürekli Aldığımızda günü geldiğinde işte e, taksitlendirme olayı vardır onlardan. Yani e, günü geldiğinde ödemeler düzgün bir şekilde yapıldığından dolayı yeni projelerde girdiğimizde o yeni projelerde e, bizim namımız yürüdü. Yürüdüğü için e, emlak konu da iyi bir fiyatta olsun. E, diğer proje ortakları da olduğu zaman. Emlak Konut'la birlikte. Onlar da aynı şekilde, rahat bir şekilde malı düzgün bir ev, düzgün bir mal almış oluyoruz. O mallarla da şey yatırımcıları buluşturmuş oluyoruz. Böylece kazancı biraz daha fazla artmış oluyor. Emlak'ta işte kiralama sektöründe aynı şekilde kiralama da yapıyoruz. Kiralamada da kefil oluyoruz kiracılarımıza. Kefil olduğumuz kiracılar da önceden findeksi, önceden araştırıyoruz. Ondan sonra sunuyoruz mal sahibine. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bundan sonra adım 34 gayrimenkul olarak hedefimiz, hedeflerimizde daha daha büyümek. Aynı zamanda daha daha çok açılmak ve şubeleşmek. Bunu da bu gücü halktan aldığımız için Kendileri istekte bulunuyorlar ve françayz verme yolundayız. İlerideki günlerde inşallah hayırlısıyla daha güzel bir konuma gelmiş olacağız.